Herkese let Gözbek.com'dan merhaba. Bugünkü konumuz Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında yapılan F-35 toplantısı. Ankara'da gerçekleştirilen bu toplantı Türkiye 2 yıldır yapılması için e, talepte bulunuyordu Amerika'ya. Sonunda bu toplantı yapıldı. Bu toplantıların ilkiydi bu. Bir sonraki toplantı Washington'da yapılacak. Peki bu toplantıda masaya neler geldi? F-35 konusundaki durumlar ne? Bu videomuzda son gelişmeleri sizlere anlatacağım. Malum Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ana kriz noktasını F-35 uçakları oluşturuyor. Türkiye 2000'li yıllardan beri bu projede yer almak üzere talebini Amerika Birleşik Devletleri'ne iletmişti ve sonunda yapılan anlaşmada Türkiye 3. dereceden ortak olarak projeye dahil olmuş. Toplam 100 uçak siparişi vermişti ve projenin büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar dolar civarında olacağı programa katılanlar tarafından ifade edilmişti. Türkiye bu uçağın tasarımında daha sonrasında parça üretiminde yer aldı. Türk savunma ve havacılık şirketleri F-35 için halen parça üretmeye devam ediliyor ve sonrasında da 2018 yılından itibaren de bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri için üretilmeye başlandı. İlk 4 uçak tamamlandı. 5 ve 6 numaralı uçaklar da teslimat sürecindeydi. Uçaklar Türk Hava Kuvvetlerine Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ediliyor ve Luke Hava Üssünde Türk ekiplerin eğitiminde kullanılıyordu. Fakat Türkiye'nin Rusya ile 2017 yılında imzaladığı S-400 hava savunma sistemi anlaşmasında teslimatın Temmuz 2019'da başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak Türkiye'yi bu programdan çıkardığını ilan etti. Üretilmiş 6 uçak da Amerikan Hava Kuvvetlerine transfer edildi ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da çok önemli bir kriz, F-35 krizi o dönemden bu yana yani yaklaşık 2 yılı aşkın sürede iki ülkenin en önemli konuştuğu konu. Bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası, Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sisteminin radarları bu uçakları görebilecek, bu uçaklarla ilgili çeşitli bilgileri alabilecek ve bunların da Rusların eline geçmesiyle birlikte F-35'in en önemli özelliği olan stealth yani radara görünürlüğünün çok düşük olmasıyla ilgili adımın sıkıntıların ortaya çıkabileceği yolundaydı. Türkiye bunun bu şekilde olmayacağını, bu konuyla ilgili çalışmalara büyük önem verildiği gibi çeşitli maddeleri ileri sürdü. Fakat bir türlü Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye masaya oturamadı. Ve aynı zamanda da bu projeyi yürüten Türkiye açısından savunma sanayi başkanlığına da katsa olarak adlandırılan yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bugün bu projelerde Amerika Birleşik Devletleri Pentagon Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerini yapıyor ve Türkiye'de yaklaşık iki yıldır bunun gerçekleşmesini istiyordu. Aslında uzmanların belirttiği Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tek taraflı adımının hukuka aykırı olduğu yönünde, yani Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasıyla birlikte bu hukuksuzlukta ortaya çıkmış oldu ve sonrasında üye olan ülkelere Türkiye dışındaki yeni teklifler ve anlaşma mektupları iletilip aslında yeni bir ortaklıkta kurulmuş oldu. Bu konuyla ilgili en önemli adım 23 Eylül 2021 tarihi yani geçtiğimiz Eylül ayında aslında Türkiye resmi olarak F-35'le aralarındaki bağlantıda tamamlanmış oldu ve Türkiye resmi olarak da programdan çıkartıldı. Çünkü yeni bir program anlaşması Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ortak ülkeler arasında yapılarak bir konsorsiyum oluşturuldu. Peki Türk Hava Kuvvetleri açısından F-35 çok önemli bir adımdı. Yani 2018 yılında başlayacaklar teslimatlar sonrasında. 2019'da uçaklar Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Peyderpey oluşturulacak filo ile birlikte Türk Hava Kuvvetleri'nin uzun yıllar kullandığı F-4'e 2020 uçakları emekli edilecek. Ve F-35 bunun yerine alarak Türkiye'de çok önemli bir stelt, hava yer bir avantaj sağlanacaktı. Sayının artmasıyla da birlikte ilk teslim alınan blok 30 F-16'ların emekli edilmesi gündemdeydi. Türkiye bu açığı kapamak için ve aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nden 1.4 milyar dolarlık alacağını tahsil edebilmek için ortak bir çözüm aranmaya başlandı. Ve bu konuyla da ilgili hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda 3 ayrı video yaptım. Birinci videoda gelişmeleri, Türkiye'nin talebini, blok 70 talebini F-16 için, F-16 Viper modernizasyonunu anlattım. İkincisi, İzlenecek yollar, ne tür aşamalardan geçilecek bunları konuştuk. Üçüncü videomda ise olayın dış ilişkiler açısından bir incelemesini Profesör Dr. Serhat Güvenç ile birlikte yaptık. Bunları daha fazla bilgi için yukarı linkini bırakıyorum. Oralardan bu gelişmeleri, bu videoları izleyerek takip edebilirsiniz. Şimdi Türkiye ara uçak ihtiyacını hem de paranın tahsilatı için öncelikli olarak 40 adet F16'nın en yeni versiyonu olan Blok 70 almak istiyor. Ayrıca uzun yıllardır kullandığı F16'ların Blok 50'lerinden 80 adetini de Viper olarak adlandırılan modernizasyonla Blok 70'e yakın seviye çıkartmayı hedefliyor ve bu konuda da resmi talep bir şekilde taraflar ortasını bulmuş ve Türkiye tarafından da Amerika Birleşik Devletleri'ne talep edilmiş durumda. Şimdi Amerika'daki iç düzen iç yapılan bu değerlendirme işlemmeye başlayacak. İşte Dışişleri Bakanlığı gerekli raporu hazırlayacak. Daha sonra kongreden geçecek, başkana gidecek ama tabi orada da bütün tencereler fokurdamaya başlıyor. Türkiye aleyhine çalışan çok sayıda lobi kuruluşu çeşitli Senatörleri etkileyerek bu konuyla ilgili mektuplar yayınlanmaya başlandı. İlk mektup Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Daha sonra ikinci mektup Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a gitti. Fakat tabii buradaki ilişkilerde Türkiye-Amerika ilişkileri de tartışılmaya ve bakılmaya başlandı. Bakalım bu alım Kongre'den geçecek mi? Ara ihtiyaç bu şekilde karşılanacak mı? Bunları merakla bekliyoruz. Sonuç olarak Türkiye katılımcı olarak. F-35 programından çıkartılmış durumda. Ee, nasıl bir pazarlık, nasıl bir süreç Pentagon'la Milli Savunma Bakanlığı arasında çizilecek bunları önümüzdeki aylarda yapılacak toplantı ve paylaşılacak sonuçlarla görmeye başlayacağız. Tabi Türkiye F-16 alamaması durumunda, i̇şte gözüken o ki F-35'lerin gelme durumu olmadığı için Türkiye bu ara boşluğu F-16 ile tamamlayacak. Ama bu F-16'larla ilgili onayın Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkmaması durumda Türkiye farklı farklı kartlar oynayarak e, bunu neler yapabileceğinin ufak ufak izlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne göstermeye başlamış durumda. İşte bunlardan bir tanesi de masaya konulan Rusya'dan gerekirse Su-35, Su-57 gibi uçakların alımı konusundaki adımlarda. Ama bir yandan da şunu hatırlatmakta fayda var. Suriye'nin kuzeyi ile ilgili epey tansiyon yükselmiş durumda. Türk sınırına çok yakın e, Kamışlı'daki kurulan askeri meydana Rusya bugünden itibaren Su-35 uçaklarını koydu. Yani ben dedi bu bölgede uçarım. su 35ler çok etkin uçaklar ve bu bölgede de e, dışarıdan gelebilecek herhangi bir uçağa da izin vermem gibi böyle bizle Rusya'yı karşı karşıya getiren bir adım atıldı. Malum o bölge çok sıcak. Türkiye'de çok ciddi bir yığınak yapıyor. Önümüzdeki günlerde... İşte meclisten geçen tezkere, o tezkerin iki yıla uzatılması gibi adımlar ne olacak, ne yapacak ee, gelişmeleri dikkatle herkes izliyor. İkinci bir adımda bir kısım iddialar ortaya atıldı. Türkiye'nin Çin'den uçak alabileceği gibi. Birleşmiş Milletler'de de enteresan bir gelişme yaşandı. İşte Çin'in malum Uygur'la ilgili yaptıkları hareketler var. Ve Türkiye'nin bu çıkışı na karşı Çin'de işte Türkiye'nin Suriye'yi, Kuzeyindeki toprakları işgal ettiği iddiası ortaya atıldı. Bunlar da gerçekten çok çok ilginç gelişmeler. Her videoda belirttiğim gibi ben Türkiye açısından milli muharip uçak geleceğimizi oluşturacak bir proje. Ee, bu projede ne kadar önemli olduğu bu yaşanan son F-35 olayı. Hadi F-35 alamadık blok 70 F-16 alalım dediğimiz zaman bir kez daha milli muharip uçağın önemi çıkıyor. Ama şunu da tabi belirtmekte her zaman fayda var. Milli Muharip Uçak kolay bir proje değil. Türkiye'nin geleceği projesi, gelecek havacılık projesi. Ama bu projeyi hayata geçirmek, istenen verime uzatılmak, ulaştırmak gerçekten bunlar çok zaman alacak şeyler. İşte görüyoruz geçmişte Türkiye'nin yapamadığı bazı teknolojiler konusunda Amerika Birleşik Devletleri çok büyük sıkıntılar çıkartırken Türkiye bunun muadilini ürettiği zaman yani yerine geçecek ürünü koyduğu zaman fiyatını nasıl kırıp önümüze getirdiğini Bakalım milli Muharip bıçak ortaya çıktığı ve ilerleyecek durumunu ortaya koyduğu zaman Amerika F-35 ile ilgili nasıl bir adım atacak Türkiye karşı. Bunu da açıkçası ben merakla bekliyorum. Bugünkü videomuzda F-35 ile ilgili son gelişmelere birlikte baktık. Onları size aktarmaya çalıştım. Lütfen bizleri tovgozbek.com sitemizden sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram grubumuza da üye olabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.